Bugün sizlerle beraber nefis bir karpatska tatlısı yapacağız. Bir tür Polonya tatlısı. O halde artık tatlımızın yapımına geçebiliriz. İlk olarak karpatska kremasını yapacağız. Ocağımızın altını yakıyoruz. 2 su bardağı süt. Tenceremizi ekledik. 2 yemek kaşığı nişastamızı ekliyoruz 1,5 yemek kaşığı un, 1 adet de yumurtanın sarısını ekliyoruz ve muhallebi kıvamına gelene kadar çırpacağız 1 su bardağı şekerimizi ekliyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz Muhallebimiz kıvamını aldıktan sonra artık ocağın altını kapatıyoruz ve 125 gram tereyağımızı yavaş yavaş ekleyeceğiz ve karıştıracağız. 125 gram tereyağımızı bu şekilde eritiyoruz ve iyice yemesini sağlıyoruz. Arada sırada gelip gidip karıştıracağız. Bunu bir kenara alacağız, soğumaya. Ya kapağını kapatın, ya da üzerini bir streçle kapatın ki kabuk bağlamasın üzeri. Tereyağımız eridi, gördüğünüz gibi. Artık iki paket vanilyamızı ekleyebiliriz. 125 gram tereyağımızı şimdi eritiyoruz ve hamurumuzu yapmaya başlayacağız. 125 gram tereyağımızı şimdi erittik ve ardından üzerine bir su bardağı ılık suyumuzu ekliyoruz. Suylayan şimdi ısınmasını sağlayacağız. Üzerine yarım çay kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Sonra su ve tereyağımızın üzerine bir su bardağı unumuzu ekleyeceğiz unumuzu ekledik şimdi helva kıvamına gelene kadar bunu pişireceğiz ee, bu şekle gelince hemen oldu deyip almayın çünkü içerisindeki suyun iyice gitmesini istiyoruz ve içinde hiç su kalmayacak şekle gelecek aynı ekler hamurunda olduğu gibi Evet, istediğimiz kıvamı gelmeye başladı. İçerisindeki su tamamen gittikten ve helva kıvamını aldıktan sonra artık ocağımızı kapatabiliriz. İlk sıcaklığını çıkardıktan sonra yumurtalarımızı eklemeye başlayabiliriz. Ama öncelikli olarak ilk sıcaklığa çıkmasını bekleyeceğiz. Artık yumurtalarımızı eklemeye başlayabiliriz. Ben 3 yumurtanın sarısını ama 4 yumurtanın beyazını kullanıyorum. Çünkü yumurtalardan birinin sarısını az önce yaptığımız muhallebinin içerisine koydum. Beyazını da normal hamurumun içerisine aldım. Burada mühim olan şey yumurtayı eklerken tek tek ve azar azar ekleyip yumurtayı hamura yedirmek. Bu kadar ekledikten sonra hamurun şimdi yumurtayı yemesini sağlayacağız. Şimdi bu oldu. Ardından ikinci yumurtayı ekleyebilirim. Dilerseniz siz bu e, hamuru bir kaba alarak çırpacağınızı da yapabilirsiniz nasıl rahat ediyorsanız o şekilde yapabilirsiniz geriye kalan son yumurtamızda artık ekleyebiliriz hamurumuz artık kıvam aldı bu şekilde yoğun ve sarı bir rengi oluyor bir paket hamur kabartma tuzumuzu ekliyoruz ve bunu da yedireceğiz. Tuzun yarısını ben e, böyle kelepçeli bir kek kalıbım var, onu alacağım. Yarısını da tart kabım var, onu alacağım. Zaten şeyleri bire bir, e, ölçüleri birebir olduğu için ben ikisini kullanabiliyorum. Yağlı kağıt serdiğim kek kalıbıma yarısını alacağım iş olmasını istiyorum o yüzden diğer yarısını da arttıracağım olabildiğince üzerine çok çok fazla düzeltmeye çalışmayın çünkü o e, yükseltiler ve alçaklıklar sizin için daha görüntüsünü verecek Hamurlarımızı şimdi iki eşit parçaya böldük. 35 dakika 160 derecelik fırında pişmesini bekleyeceğiz. Kekimizi aldık. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra bütün kremamızı artık ekliyoruz. Ve tam boyunca bu şekilde yayıyoruz. Her tarafta eşit işte olacak şekilde yaydık. İkinci katımızı da üzerine ekledik. Yaklaşık olarak 2 saat kadar buzdolabında bekleteceğiz. Ardından yenmeye hazır olacak. 2 saat dolapta beklettik. Şimdi üzerine pudra şekeri serpeceğiz. Tatlımız artık servis edilmeye hazır. Tatlımız hazır. Servis edildi gördüğünüz gibi. Nefis bir tatlı oluyor. Bir Polonya tatlısı. Bu gördüğünüz kar yağmış efektler de sanki Polonya'nın dağlarındaki olanlar gibi. Bu şekilde temsil ediliyor. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız ben. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.